Ve şu anda günlük vaka sayısı 30.000. Yoğun bakım dolluk oranları gitgide yükseliyor. Yökün almış olduğu bazı tedbirler var. Alınmasını istediği bazı tedbirler var. Bu... Ee, gerçekten benim garibime gitti. Atatürk Üniversitesi'nin almış olduğu bir tane karar var. Dünyanın en mantıksız kararı diyebilirim. Neden? Sizler sorumlu değilsiniz ama bu sınava giren öğrenciler de bundan sorumlu değil. Olamazlar. Bundan sorumlu olacak kişiler. Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Uçak. Bu videoda sizlere üniversiteler hakkında yeni bilgiler sunmaya geldim. Uzun zamandır Instagram'dan bana gelen mesajlar vardı. Üniversiteler açılacak mı? Herhangi bir gelişme var mı? Ne olur? Sence açılır mı? gibi sorular soran arkadaşlarım Oluyordu. Ben de hepsini bu videoyla birlikte cevap vereceğim. Bu videomuzun konusu üniversiteler açılacak mı, üniversitelerdeki düzen ne olacak, online eğitime devam edilir mi, yoksa ikinci dönemde aşının gelmesiyle birlikte, burası çok önemli, aşının gelmesiyle birlikte üniversitelerin yeniden açılması söz konusu olur mu, bunu konuşacağız. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Bildiğiniz üzere koronavirüs vakaları bundan ki 3 ay önce bir düşüşe geçmişti. Hemen akabinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada kademeli olarak yüz yüze eğitimi başlattığını duyurmuştu. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerine. Öğrenciler okula gitmeye başladı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. O açıklama neydi? Durum böyle seyrederse kademeli olarak üst sınıfların ve yüksek öğretiminde kademeli olarak yüze eğitime geçilmesi anlamında çalışmalar yürüteceğiz demişti. Fakat her gün 3 ila 4 bin arası açıklanan vaka sayıları bir akşam televizyonu açtığımızda bize günlük vaka sayımız 30 bin olarak açıklanmaya başladı. Şimdi 4 bin düzeyinden bir anda 30 bin düzeyine pik yaptık ve bundan bu videoyu şu anda 8 Aralık'ta çekiyorum. Bundan bir iki gün önce de dünyada bir gün içerisinde en çok vakayı açıklayan ülke olduk. Aynı günün verilerini baz alarak. Dediğim gibi 30 binlik bir vakalar açıklanmaya başladı. Şimdi öğrenciler üniversitelerin açılmasını istiyor. Tamamen tedbirlere uyalım, maskemizi takalım, eldivenimizi takalım, dezenfekte edelim, mesafeye uyalım ama üniversiteler ne olur? Açılsın diyorlar. Bana da gelen sorularda acaba üniversiteler açılır mı? Herhangi bir gelişme var mı? Tarzında birçok soru sordunuz. Arkadaşlar bu üniversitelerin tatil olması konusu henüz Türkiye'de günlük 100 vaka çıkarken tatil edildi. 3 haftalık bir tatil verildi. Ve şu anda günlük vaka sayısı 30 bin. Yoğun bakım doluluk oranları gitgide yükseliyor. Ve açıklanan rakamlar gerçekten korkunç düzeyde. Ve bütün bunları düşündüğümüzde üniversitelerin açılması bir ihtimal dahilinde bile değil şu anlık. Ama bildiğiniz üzere e, aşı yapılacak. Yani Çin'den yüklü miktarda bir aşı alımı söz konusu oldu. Zaten aşı Türkiye'ye geldiği zaman bir anda 180 milyon aşılanmayacak. 4 aşamadan bu aşılar yapılacak. Peki bu aşamalara kimler dahil? İlk olarak gelen aşı dağılımında ilk olarak aşı vurulacak kişiler sağlık çalışanlar olacaktır. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra kronik rahatsızlığı olanları öncelikle anılacak. Ardından üçüncü aşamada ise 65 yaş üstü ve risk teşkil eden gruplara aşılanma yapılacak. Dördüncü aşamada ise tamamen artık aşı herkese yapılmaya başlayacak. Şimdi. Bu dördüncü aşamaya gelene kadar yani bu dördüncü aşamaya gelmek demek bir 10-15 günlük bir süreç olmayacaktır. 80 milyonun aşılanmasından bahsediyoruz. Bu gerçekten ciddi bir rakam ve e, bir anda olmayacaktır bu. Benim görüşüm ikinci dönemde online olarak bu süreç devam edecek. Akabinde aşılanmalar gerçekleşecek fakat bu aşılanmaların sonucunu da hemen işte 20, 20 gün işte 25 gün geçtikten sonra alabileceğimizi ben sanmıyorum. İşin ilginç bir tarafı da var. Üniversiteler sınav yapımında bazı önlemler aldı kendince. Neydi bu önlemler? Sınav güvenliğini sağlayamadıklarından dert yandı. Çünkü öğrenciler çalışan da çalışmayan da yüksek not alıyordu ve bu bir adaletsizlik getiriyordu sonuç olarak. Bunun akabinde öğrencilerin büyük bir isyanı vardı. Çünkü online eğitimde herhangi bir şey anlayamıyoruz diyorlardı. Zaten Uygulamalı eğitimde olmayınca her şey karışıyor. Bilgisayardan bizlere anlatılanlar da e, slaytı bizlere okuyorlar diye e, öğrenciler dert yanıyordu. Haklılar mı? Haklılar. Ama şu anda elden bir şey gelir mi? Ne yazık ki gelmiyor. Yökün almış olduğu bazı tedbirler var. Alınmasını istediği bazı tedbirler var. Ve bu tedbirler doğrultusunda... Öğretim Direktör Danışmanı Profesör Doktor Ömer Deli Alioğlu sınavlarda soruların rastgele sorulacağını söyledi. Yani 30 kişinin girdiği bir sınavda hiç kimse kim sorusuna denk gelmeyecek ve bu sınavlarda sınav esnasında başka bir pencerenin açılmasını engelleyen yazılımlar kullanılacak. İstanbul Üniversitesi'nde bu e, gerçekten benim garibime gitti. Sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacak, mantıklı. Ekranda tek bir soru ve bu sorunun cevap şıkları görüntülenecek. Fakat herhangi bir işaretleme yaptığınız takdirde o soruya geri dönme gibi bir ihtimaliniz olmayacak. Yani bir kere işaretleyip geçme hakkınız var, geri o soruya dönme. Veya düzeltme, inceleme gibi bir şey söz konusu değil. Buraya bir ara vermek istiyorum. Çünkü bütün bunlar yaşanırken bu çalışan öğrencinin de hakkını gasp etmek olur. Benim gördüğüm kadarıyla 20 dakikalı bir sınavda 20 tane soru soruluyor. Ve her soruya bir dakika ayırmanız gerekiyor. Doğal olarak bütün bunlardan istinaden bir cevap verdiğiniz zaman geriye dönememek büyük bir sıkıntı yaratır. Yani hiç kimse okuduğunu hemen anlayıp da işte işaretleyecek değil. Bu çalışan kişinin de hakkını gasp etmek olur. Yıldız Teknik Üniversitesi de mantıklı bir e, önlem almış. Aynı zamanda birden fazla oturum açılmasını engelliyor. Yani eş zamanlı olarak o sınava birden çok kişinin katılması engelleniyor. Yani her pencerede, her... Kullanıcının bir tane hesabı var. O hesaba dışarıdan başkası girip müdahale edemiyor, soruları göremiyor. Atatürk Üniversitesi'nin almış olduğu bir tane karar var. Dünyanın en mantıksız kararı diyebilirim. Neden? Meydana gelebilecek sınav esnasında meydana gelebilecek elektrik ve internet kesintisinden hiçbir şekilde sorumlu olmadıklarını söylüyorlar. Tamam, sizler sorumlu değilsiniz ama bu sınava giren öğrenciler de bundan sorumlu değil. Olamazlar. Bundan sorumlu olacak kişiler ee, o... Bölgeye bakan belediye başkanları olur ya da oraya altyapı sunan internet sağlayıcıları firmalar olur. Ben şu anda Mersin'in en üstteki yerinde oturan birisi olarak yaklaşık bir haftadır internetimde sıkıntılar kopmalar yaşıyorum. ve Hiç kimse zaten anlaştığı hızı da alamıyor ve herkes dört dörtlük bir yerde dozulmuyor. Yani altyapısı iyi olacak diye bir şey yok. Elektrik kesintileri 2020 Türkiye'sinde halen yaşanıyor. İnternet kesintileri halen yaşanıyor. Ve bütün bunlardan ziyade eğer bu elektrik ve internet kesintilerine sorumluluk almayacaksanız bunun da bir anlamı yok. Çünkü bundan sorumlu olan insanlar... Öğrenciler değil, sorumluluğu başkalarında arayın lütfen. Kurava Üniversitesi'nin almış olduğu bir karar var. Gerçekten mantıklı bir karar. Öğrenciler 2020-2021 eğitim-öğretim GÜZ dönemi için bir kereye mahsus izinin sayılmaya yönelik talepte bulunabilecek. Yani o dönemi bir dondurup diğer sene o dönemi alabilecek. MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin ise... Pandemi öncesinde hukuk dışında kalan derslerin %70'inin final sınavlarının olmadığını açıkladı. Yani ölçme ve değerlendirme sınav odaklı değil, proje odaklı yürütülüyormuş. Hukuk fakültesi sınavlarında ise öğrenci kamerasını açmak zorunda. Okey, hukuk fakültesi sınavında öğrenci kamera açacak diyor. Açmak istemeyen de gelip okulda yüzde sınavına olacak diyor. Bunu yapmak zorundayız diyor. Aksi halde ileride diplomalar sorgulanır hale gelebilir diye konuşmuş. Arkadaşlar online bir eğitim görülüyor ve bu eğitimin her ne kadar eğitim olduğu da tartışılır. Sürekli üniversiteler e, bunun üzerine güncellemeler yapıyor. Çökmeler oluyor sitelerde. Siteler bu altyapıyı kaldıramıyor. ve Bütün sorumluluğu da öğrenciye yüklüyorlar. Yani yok neymiş efendim internet kesildiğinde Olursa sorumluluk sendeymiş Hangi öğrenci bilerek internetin kesiyor Allah için yani yapanlar mı aranızda Ben eminim Yorumlarda da belirtin Son bir ay içerisinde Evinizde kaç kere elektrik kesildi Veya internetinizde kaç kere sorun yaşadınız Bunu iletin ki herkesin evinde de internet yok Bugün ideal kullanılabilir bir internet Bir firmadan Alacak olsanız 100 liradan aşağı internet yok o da Düşük hızlara yani o 100 liralık internette de bir şey yükleseniz yani 2 GB'lik ödev yapsanız onun yüklenmesi 200 saat alıyor. alıyor. Mobilleri mi kullanalım? Mobilleri de dayanmıyor. Yani öğrenci herhangi bir destek yokken herkes çıkıp öğrenciyi sorumlu tutamaz. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Çünkü bana çok soru geliyordu. Ki ben de bu konuyu en başından beridir sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Yani sizlere sunmaya çalışıyorum. Sizlerim de açıkça söyleyeyim hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Çünkü sizlere bir şey anlatmak, sizlere bir konuda aydınlatmak beni çok mutlu ediyor. Bütün bunlardan dolayı da bu videoyu hazırlama gereği duydum. Şu anda somut olarak açılır açılmaz gibi bir şey demek güç. Ama videonun ortalarında da dediğim gibi ben açılacağını düşünmüyorum. Ama yetkililere de çağrım lütfen okullar açılmayacaksa biraz imkan tanıyın yani bizlere öğrencilere en azından yani bir internet desteği sunun bir şeyler yapın ama bir internet kesintisinden bir elektrik kesintisinden öğrenciyi sorumlu tutmayın lütfen bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız veya konuyu anlatımı beğendiyseniz sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorum kısmına gelin kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.